Merhaba, Merhaba JT Squad kanalımıza tekrar hoş, hoş geldin. geldiniz. Bugün Nihat kafeci yapıyoruz. Yani aslan aslan çay Hadi. içemez. Aa. <gülüyor> İyi, beni sattın. <gülüyor> bana <gülüyor> ne bana bunu söylemedin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani önceden bu espriyi yaptık. Evet. Bir dakika. Cavani gibi Türklerin Cavani. Cavani. <gülüyor> <gülüyor> matador Aynen. diyor ya. Evet. Yani, matador. El matador. Hayır. Neyse videoya geçmeden önce abone ol, videoyu paylaş, paylaş. onları verebilirsiniz Allah bize. Kina. Tüm yorumlarınızı görüyoruz, her şey değil ama çok görüyoruz. Hı -hı. Neyse ya geçelim. Hadi geç. Çok açım. Allah aşkına geç. Kapalıyon kanka. Oh, oh my days. Oh oh ama kaleci gibi. ne be. Kaleci. Oha çok hızlı. Okuz gibi ya. <gülüyor> Kaleci ama, aynı kaleci değil mi? Bence. ama ne yapacak? Golü. Ah, nakul boşaldı. Dur yani ya biraz. Yani çok izledi top. Oh! Oh, man oh! oh! wow. Mülyamık, tamirat, bizde. Oo, uha. Wei, o top mu verdi yoksa? Kim assist bu kadroda? Assist olan veren. Oyalım. Bize Forward, forward mu ya da şey? Sakınat. Benca forward. Say! Bless it now the way in they play var. Evet bence bir şekilde vuruyor. Kalecin tabii kalecilere böyle oluyor. O nasıl bir pas ver. Be. Be. Barcelona wow. Ah, çok iyi ya, gerçekten çok iyi. Hepsi çok iyi çok iyi bir freaking, şey wow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak, bırak. Evet, bu da bu da bu. Ay, Oh. again. Oh. Matador. çok izli bence. Oh, oh! wow, şeyinin tepki bak. Hakim. Bak, en pas verseydi yine şey boş kale. Evet, çok iyi ya adam. Oo! Ah ah ah ah. Bu kadar iyi bir kontrol var Wow, evet. Oo! O pasu verdiyoksa o şey o bu galiba. Wait nasıl? Nasıl olabiliyor? Ah, out Çok iyi ya. bu ya? Outside. Outside. Outside. Outside. Outside. Outside. Ay şey yırtıcı. Ya Türk takımında Hıh. <gülüyor> böyle bu kadar iyi olabileceği bir oyuncu var mı yani? Öyle böyle böyle bu kadar bu potansiyel, potansiyel. Hıh. İyi Çünkü gerçekten bu çok iyi, inanılmaz iyi yani. Ama Hakan var. Yani var doğru ama bence bu kadar şey değil yani. Bu evet, evet. Bu adamın <gülüyor> teknike baksana. Yani bu ne? Ya, bu ne Aaaa, aaaa, aaaa, kebap alsana bir Allah aşkına Tamam, hoş geldiniz C! Galvan! ya A! Buradan! Hey! Arkadaşlar, nasıl bir bu var? çok kısım var Çık! Çık! Nasıl? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oooh, ooooh, wait, kimin eleme? Topu görmedim bile. Ah, wait, ne ne düşünüyorsun? Nasıl yani? Bro from here. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin yani girecek diye? yani böyle bir oyuncular yok artık biliyor musun yani? ve son zamanlarda evet. yani mesela şey falan evet, evet. görüyorduk mesela Ronaldo, Ronaldo Zlatan, ya evet eee bu Galatasaray adam Türk Türk müydü lan Ukraynalı ts Haği mesela no Romania Romania Aleks Sara. Evet. Aleks. Yani böyle uzaktan furuş yapabilince oyuncular kalmadı bence bu dünyada. What the fuck? Ah! a debrein var başkan hıh a evet ama onlar yapmıyorlar mesela buçuk poga en son ne zaman böyle yapıyorlar like okay o injede evet ya en son ne zaman ama şu an şey yapıyor kimdi debrein debrein evet yapıyor evet onların maç çok şey. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Saygı, saygı. saygı duymanız lazım. I Kaç yaşında şu an? bak ben tahmin edeceğim. 55, 50 gibi bir şey demek bir şey demek istiyorum. Evet. 50'ye kadar falan. işte. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> Böyle. ile tepki verdik, um, yorumda yaz. Allah aşkına um, Bir dakika sefere görüşene da. kadar darış. <gülüyor>